Diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer, neden olur? Çürük, dolgulu diş ağrısına iyi gelen evde kesin doğal çözümler. Yediğimiz yiyeceklerden, çikolata, şeker gibi gıdalardan veya bakteri, mikrop gibi etkenlerden dolayı dişlerimiz çürür, hatta kırılır ve sonrasında bu durum beraberinde diş ağrısını getirir. Özellikle gece vakitlerinde gelen ve durmayan, geçmeyen diş ağrılarına evde uygulayabileceğiniz doğal kesin çözümlerle hafifletebilirsiniz. Yine de bu yöntemleri uygulamadan önce bir uzmana danışmanızda fayda var diyor ve diş ağrısına iyi gelen önerilere başlıyoruz. Gargara yapmak, sörkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Karanfil veya karanfil yağı, antiseptik özelliğe sahip karanfil yağını ağrıya dişinize uygulayın. Sarımsak, ağrıyan dişinizin üstüne koyun. Sarımsak bakterileri yok edici özelliğinden dolayı ağrıyı hafifletecektir. Zerdeçal, zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Diş fırçalamak, dişlerinizde çürük varsa ve yediğimiz besin kırıntıları çürük dişimizde ağrı yaptıysa ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. İltihaplı diş için öneriler. Sıcak soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun. Yemek yerken iltihaplı dişiniz ile çiğnemeyin. Dişlerinizi ılık su ile fırçalayın. Ağız bakımı için gargaralar ile bakterilerin yok olması için gargara yapın.